Evet arkadaşlar tiroid water tedavilerine videolarına devam ediyoruz. Saf kil. Kilin ne kadar mucizevi bir madde olduğunu hepimiz az çok biliyoruz. Güzellik ve sağlık için yüzyıllardır kullanılan kil, tiroid tedavisinde de sizin yanınızda. Aktardan alabileceğiniz saf kil ile tıpkı yüzünüze maske yapar gibi tiroid bezinin bulunduğu boyun bölgesine de kil uygulayabilirsiniz. Kilin vücuttaki toksinleri temizlediği bu nedenle... Tiroit bezinin çalışması da düzenlediği düşünülüyor arkadaşlar. Deniz yosunu. Deniz yosunu bizim yemek kültürümüzde pek yer etmemiş olsa da birçok ülkede lezzetli olduğu düşünülen ve severek tüketilen besinlerden biridir. İçeriğinde denizden gelen iyotu barındıran deniz yosununun tiroit hastalıkları yaşayanlara da iyi geldiği söyleniyor. Düzenli olarak salatalarımıza ya da yemeklerimize ekleyerek tüketebileceğiniz deniz yosunu sayesinde Tiroid problemlerinize derman bulabilirsiniz. Hindistan cevizi yağı Doğanın bizlere sunduğu en faydalı ve lezzetli besin maddelerinden biri de Hindistan cevizi yağı. Her ne kadar ülkemizde yemeklik yağ olarak tercih edilmese de diğer yağlara göre çok daha sağlıklı ve besleyici olan Hindistan cevizi yağı kozmetikten sağlığa çok farklı alanlarda kullanılıyor. Antibakteri özelliğinin yanında vücudun ihtiyacı olduğu çok sayıda vitamin ve minerali de içeren Hindistan cevizi yağı tüketmenin ve tiroid bölgesine masaj yaparak yedirmenin tiroid bezi kaynaklı rahatsızlıklara iyi geldiği söyleniyor. Zencevi suyu Özellikle zencefil suyu içmenin tiroid bezinin çalışmasını düzenlediği zencefil çayının ve yemeklerde daha fazla zencefil kullanmanın tiroid tedavisine yardımcı olduğu söyleniyor. Rendeliyerek zencefilin suyunu çıkartabilir ya da doğal ürünler satan yerlerden direkt satın alıp bu suyu tüketmeye başlayabilirsiniz. Düzenli kullanımında içeriğindeki magnezyum ve potasyum türoid problemlerinizi iyi geleneğini fark edeceksiniz. Kara indiba yaprakları Kara indiba yaprakları ezilerek hamur haline getirilir. Ilık hale gelinceye kadar doğal tereyağı ile karıştırılır. Boyunda yaklaşık 15-20 dakika bekletilmesi önerilir. Bu uygulama 2 hafta boyunca her gün uygulanır. Bir sıra sonra şişkinliklerde inmeyi göreceksiniz. Keten tohumu. Keten tohumu ezilerek su ile karıştırılıp hamur haline getirilir. Elde edilen hamur boyun bölgesine yapıştırılır. Yaklaşık olarak 20-25 dakika bekletilir. Ardından yıkanır ve kurulanır. Şişliği azaltmaya yardımcı olur. Su teresi. Su teresi hamur haline getirildikten sonra boyun bölgesine uygulanır. Yaklaşık 15-20 dakika bekletildikten sonra ılık suyla durulanır. Kuzu Kulağı Yaprakları Kuzu kulağı yapraklarına biraz doğal zeytinyağı eklenerek hamur haline getirilir. Elde edilen hamur boyun bölgesine uygulanır. 15-20 dakika boyunda bu oyun bölgesinde bekletilir. Ardından ılık suyla durulanır. Lahana Badem Kürü Lahana ayıklanarak bir çorba kaşığı suyu sıkılır. Bir bardak su eklenerek içine biraz badem atarak kaynatılır. Bademler ezilerek hamur haline getirilir. Bu hamur bir ay boyunca her gün tüketilir. Meşe kabuğu. Kuru meşe kabuğu su ile karıştırılarak hamur haline getirilir. Elde edilen hamur boyun bölgesine yapıştırılır. Bir gece bu şekilde bekletilir. Ertesi sabah ılık su ile durulanır. Yaprak güzeli bitkisi. Bu bitki özellikle salatalarda kullanılan bir bitkidir. Bu hatır lezyonlarını küçültme de çok etkilidir. Ceviz kabuğu. 1 litre suyun içine ve perdesi ayrılmadan 25 adet ceviz koyu. İkisini Birlikte karıştırın. Bu su cevizleri 5 gün bekletin. 5 gün sonra sabah akşam 2 öğün bir fincan suyun için ve cevizleri de yiyin arkadaşlar. Adaçayı biberiye. Adaçayı ve biberiyeyi sıcak suda demleyin ve süzerek için. İçine biraz şeker eklemeyi unutmayın. Şerbet kıvamında yemeklerden önce bu karışımı bir fincan tüketin. Ispanak, tere ve lahanayı sıcak suda pişirerek süzün ve yemek yerken bir bardak için. Pelin ve civan perçemi sıcak suda demleyin ve süzün. Ardından şurup kıvamına gelene kadar bal katın. Günde 3 öğün bir fincan için. Bizi izlemeye devam edin arkadaşlar. Diğer videolarımızda buluşmak üzere. Evet arkadaşlar yüksek kolesterol için bilgisayar tedavi yöntemleri. Maydanoz ve limon kürü. 15-16 adet saplarıyla beraber hormonsuz doğal maydanoz, bir limon suyu, yarım su bardağı su.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 Kolesterolü kontrol etmek için çok güçlü bir çaredir. Aynı zamanda obeziteyle ile savaşmaya ve serülüklere de iyi gelmektedir. Kanaryotunun şifalarından yararlanmak için yapılabilecek en iyi şey onu çay olarak demlemektir. 1 yemek kaşığı kanaryotu çekirdeği, 1 bardak su. Bu malzemeleri 10 dakika boyunca kaynatın, tatlandırın ve süzmeden için. Boş büyüde ve yatağa gitmeden önce günde adet içmenizi öneriyoruz. Kırmızı, beyaz ve yeşil çay.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 Süzün ve kahvaltıdan sonra için Öğle yemeğinden sonra tekrar tüketin Kara hindiba çayı Kara hindiba kolesterol seviyesinin Düşünmesinin yanı sıra Birçok kare ciğer pulabilerini Çözmeye de yardımcıdır Ve bu önemli organın fonksiyonlarının Düzenlenmeye faydalıdır Bir avuç kara hindiba Bir bardak su diğer çaylar gibi bitkiyi suda kaynatıp demleyin Süzmeden önce biraz soğumasını bekleyin Ardından tatlandırın